Merhaba Webtekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin telefonu olan Mi 11 Pro'ya yakından bakıyoruz. Şimdi Ozan karşıma oturdu. Bana evet. bu telefonla ilgili sorular soracak. Öyle düz bir inceleme yapmak istemedik arkadaşlar. Biraz soru cevap olsun. Onun telefon hakkında çok büyük bir fikri yok. Tabii ki de var. Ancak merak ettiği konular varmış. Ben bu videoda aslında onları biraz cevaplamaya tamam, çalışacağım. Tamam bırak şimdi bırak. Videoyu falan bırak. Tamam. Seni beni sevmediğini iddia eden takipçiler var. Evet. Çok sert sorularla geldim. Sert olacak bu video. Kim biraz. onlar arkadaşlar? Gelin el ele tutuyordum ee, sizi. <gülüyor> böyle bir şöyle bir senle sevgi dokunuşu yapalım istersen. Onu yaptık da hiç bir ampul yanmadı Ozan. <gülüyor> Nasıl olacak? Gönüllerde yandı galiba. Bu, bu yalan arkadaşlar öyle bir şey yok. O zaman evet. benim iş arkadaşım. Kendisini de gayet seviyorum. Aynı şekilde. Sıkıntı yok. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Ne İşin ters? şakası bir yer. Tabi ki. Elimizdeki cihaz şu anda Türkiye'de olmayan bir cihaz. Heyecanlandırdı mı seni? Çok büyük heyecanım yok. Nedenlerini zaten söyleyeceğim evet. ama senin varsa merak ettiğin şeyler. Onları sonra Var, ben oradan. ama ilk mesela hayal kırıklığı mı yarattı sende? Çünkü biliyorsun bizim gibi işte teknoloji editörleri için en önemli şey aslında böyle hiç kimsede olmayan cihazı dokununca verdiği hissiyat. <Gülüyor> bu da öyle bir cihaz gerçekten. Şu anda Türkiye'de yok. Bu arada cihazı bize Tekno Mehmet gönderdi. Ona da buradan teşekkür edelim ve devam edelim. Ne düşünüyorsun? Hayal kırıklığına ne uğrattı seni? Şimdi Ultra'yı biliyorsun abi. Evet. Ultra'da de Sen kurcalıyorsun onu baya bir süredir. Ultra heyecanlandıran bir telefon. Neden? Arka tarafında bir tane daha ekranı var. Evet. Bir farklılık en azından ufak da olsa sunuyor. Bu telefonda öyle bir şey var mı? Yok. Yok. Hani Mi 11'den en azından tip olarak böyle bir tık farklı bir şeyler beklerdim ama Mi 11 Pro sonuçta aynı telefonun prosu. Bunu beklemek yanlış olabilir. Benim fikrim o yönde böyle açıkçası çok fazla ilk başta heyecanlandırmadığı telefon benim. Yani bu cihaz için şunu söylesek doğru olur mu? Araya sıkışmış. Diye de biliriz aslında. Mi 11'in Pro versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Hani birazcık evet. daha özellikleri güzelleştirilmiş falan filan. Zaten birazdan her şeyine değineceğiz. Peki Mi 11 Ultra'da değineceğimiz bir konu var ama bu cihazda da ben değinmek istiyorum. Bana bayağı ağır bir akıllı telefon gibi geldi. Ben bayağı kısa tuttum elimde bu arada cihaz arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi telefonun ağırlığı normal bir akıllı telefona göre, standarta göre ağır. Çünkü hem ekranı büyük telefonun hem de bataryası da içindeki fena değil. Yani aslında ağırlığa etkilen birçok farklı şey var ağırlığı da 208 gram bu arada. Bunu hemen söylemiş olalım. Tek evet. el kullanımda rahatsız edebilir. Biraz beni etti açıkçası. Genelde şöyle kamera tuttuğum için telefonu. Demişken ne düşünüyorsun? Baya bir büyük. Kamera çıkıntısı büyük ama piyasada çok daha büyük telefonlar var. Hatta sen de Ultra'yı kurcalın. Ultra'nın arkasındaki kamera çıkıntısı her yerini kaplıyor. Ki bence öyle olması daha güzel. Çünkü tek tarafta çıkıntı olduğu zaman masaya koyduğunuzda maalesef Gene şunu diyeceğim. görüyoruz. Kamera çıkıntısını bırakalım. Artık kamera çıkıntılarına yapacak bir şeyimiz maalesef kalmadı. Şimdi ön taraftan baktığımız zaman delikli bir tasarım var. Ön kamera delikli. Evet. Bu zaten artık premium cihazların 99'unda hatta yüzünde görüyoruz. iPhone'lar dışında. Ekran şöyle karşıdan baktığımız zaman ekran gövde oranı çok iyi gördüğün gibi. Dört taraftan kavisli bir ekran. Aynı zamanda bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Yani 2 metrelik düşmelere karşı dayanabildiğini söylüyor ki buna çok fazla güvenlikle telefonlarınızı sağa sola fırlatmayın arkadaşlar. Bu tamamen şansı ...ki önce çok fazla telefon Aynen elinden düştü. Yani bir lafı. Şunu ben net söylemek istiyorum. Çok dengesiz bir ağırlık merkezine sahip olduğu için... ...özellikle bu modelde düştüğünde kırılma ihtimali %90 üzerinde. Onun dışında tasarımda 3.5 mm'lik bir kulaklık girişimiz yok. Hani ben bir kulaklığım var takayım, kabloyla dinleyeyim vesaire diyorsan olmuyor. Type-C bir dönüştürücü takman lazım. Ancak şunu söyleyelim, ses konusunda gayet güzel. Dışarıya buraya, verdiği ses. Buraya Burada... değineceğim. Önce ekranla alakalı bir sorun var, onu bir tamam. iletmek istiyorum. Ekran ödül almış. Bu cihazın. nereden ödül almış? DisplayMate'ten ödül almış. DisplayMate zaten hani aranızda hiç duymanlar olabilir. <gülüyor> bu dünya üzerindeki ekranı olan hemen hemen her şeyi inceliyor. Televizyonlar hakkında da yorumları var. Ekran anlamında, panel anlamında yorum bulabiliyorsunuz. <gülüyor> bu siteden A+ not almış. A+ not almış. Ekranı Sence güzel. hak ediyor mu? Hak A ediyor. Plus'ı hak ediyor. Şöyle ki şimdi 6.81 inçlik AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. Zaten çok büyük bir ekran. Hani tek elle kullanayım vesaire gibi bir durum yok telefonun büyüklüğünden dolayı. Öncelikle bunu bir söyleyelim. Bunun dışında 120 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sunuyor. Ve bunu WQHD denilen çözünürlükte de yapıyor arkadaşlar. Ve bu 120 Hz devamlı var. Sen normal telefonu kullanırken de 120 Hz'i kullanabiliyorsun. Bu takdir edilecek bir şey. Benim evet. çok eleştirdiğim bir şey çünkü diğer markalarda. <gülüyor> Şunu da söyleyeyim bu arada hazır konusu gelmişken. Bu Xiaomi telefonlarda MEMC -E diye bir özellik var. Sen bunu aktif ettiğin zaman oynattığın videolar 120 Hz değildir. 120 FPS değildir. Araları kare atarak onların daha akıcı olmasını sağlıyor. Böyle bir özellik de. Yapay zekalı yapıyor bu. Yapay hekayla birlikte böyle bir özelliği de eklemişler. Cihazın yakın çekimlerinde görmüş olabileceğinizi düşünüyorum. Üzerinde Harman Hı -hı. Kardon yazan bir ibare var ki Harman Kardon ve Bose gibi markalar dünyanın böyle en iyi ses üreticilerinden. Hakkını veriyor mu gerçekten? Ha Şimdi ses? Harman Kardon kendini ses konusunda kanıtlamış bir firma. Evet. Burada da ses konusunda şöyle mi zaten Mi 11'de de görmüştük. Dışarıdan duyduğunuz ses oldukça güzel, tatmin edici. Kesinlikle. Evet. Resmen herhangi standart bir Windows üstü bilgisayarın bile çok ötesinde bir sesi var bu cihazın. Peki performans konusu bayağı enteresan. Çünkü bu akıllı telefon fonlarda Mi 11 Ultra'da da, Mi 11 Pro'da da yani bu ailede aslında Snapdragon yani Qualcomm'un en üst model işlemcisi 5G desteği olan. 5G desteği olan 888 var o zaman evet. ki zaten kendini kanıtlamış bir işlemci. Evet. Android tarafındaki en güçlü 5 nanometre mimariyle oluşturulmuş bir işlemci. Zaten şu an Android tarafında var mı daha üstü? Şu anda yok. Benim de bildiğim kadarıyla bu yok. Bu yok. Aynen bu telefonda şöyle bir fark var. RAM ve depolama tarafında istersen 8, istersen de 12 GB. RAM'le ne alabiliyorsun? İstersen 128, istersen de 256 olarak alabiliyorsunuz. Bizdeki, um, bizdeki 12... Rotal dolu full Gırtlak 12 256'lık evet. versiyonu 512'lik var mı yok? Ultra'da var mı? Ultra'da var. Ultra'da 512'ye kadar çıkartabiliyorsun. Bu cihazda maalesef ki çıkartamıyoruz arkadaşlar. Hani bit pazarı videosunda bir abim söylüyordu, PUBG'de işte sen adamı göremeden onlar seni vurur vesaire vesaire. O muhabbet işte bu telefon için geçerli arkadaşlar. Evet. Performans konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını söyleyebilirim. Ben performans sesleri hakkında bir soru sormak istiyorum Hı -hı. ve buradan aynı zamanda Geekbench testlerini seslenmek istiyorum. Ee Geekbench. Evet. Yani böyle iş mi olur? 2-3 tane, tane akıllı telefon var elimizde. O kadar büyük farklılık var ki performans Hı -hı. testlerinde. Ama özellikle şu cihazlarla birlikte baya benim için güvenilirliği bitti yani. Yani sonuçta baktığımız zaman sentetik bir test. Hani telefonun içindeki donanımdan ziyade yazılımın da belki de burada etkileri vardır. Net olarak bir şey söylemeyeyim, yanlış yönlendirmeyeyim. Ancak bize gelen telefonda şu an Çin ROM'u var. Global ROM yüklediğimizde belki o puanlarda fark olabilir. Ama tabii ki gün sonunda şunu diyebilir miyiz? Bu akıllı telefonu aldık. 3 üç, üç sene, sene, tamam. sene kapatabilir olayı. Tamam güzel. Ben cevabımı aldım. Şimdi şöyle düşün. 3 sene öncesine bir amiral gemisini söyle bana. S9, S9. S9'da S9 şu an PUBG oynayabilir miyiz? Rahat rahat. Hala oynuyoruz evet. E, tamam aynısı bu telefon içinde. Bence geçerli diyebiliriz o zaman. Geldik bu akıllı telefonun kameralarına. Yani, İddiaları var taktığı bazen. Taktığın nokta burası herhalde. Bu evet, çıkıntı. Ama benim sadece bu çıkıntı işe yarıyor mu? Çıkıntı işe yarıyor mu konusu tabii ki şimdi sana soracağım soru ama bana Hı -hı. renkler falan bir garip geldi. Zaten insanlar da gitmedi benim. çok fazla telefonla ilgili bir inceleme bulamadım internette. Ama insanlar da genel olarak bu ultra geniş açılı kameralarda bozulmayacak lardan şikayet. Şimdi oralara zaten geleceğiz. Bu mi 11 Pro'da abi Samsung ISOCELL GN2 adında 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Samsung bu ISOCELL GN2 sensörünü kullanmışlar. Bu ana kameradaki sensörümüzde F2.0 ya F1.95 diyafram değerine sahip. Ana kamera iki tane daha kamera sensörü eşlik ediyor. Bunlardan bir tanesi 8 megapiksellik telefoto lens. Şimdi ki 8 megapiksel biraz düşük mu kalmış? Ya cihazın bazı yerlerinden hakikaten çalmış yani şu an. Bir tık <gülüyor> eksik gibi değil evet. mi? Şeyden bahsedeyim. Bu seni sevmediğin geniş açılı ultra geniş açılı kameradan 13 evet. megapiksellik ultra geniş açılı bir lensimiz var ve f2.4 diyafram değeri var. F2.4'ü görünce neyi anlıyoruz o zaman? Ultra geniş açılı kameramızın düşük ışıkta çok iyi yapamayacağı işte geldin beklediği soru Düşük ya. ışıkta çok iyi iş yapamayacağım tamam, cümleyi ben kuramadım. Telefonun düşük ışık performansı nasıl? Şimdi evet. şöyle telefonda gece modumuz tabii ki de var. Gece modu oldukça iyi işler çıkartıyor. Ancak bu Samsung'un sensörünü kullanmışlar ya abi. Hani ortamda evet. biraz ışık olsa dahi gece moduna ihtiyaç duymadan çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yani düşük ışıkta performans telefonu fena değil. Bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle siz eğer portre modunda fotoğraflar çekecekseniz ışık biraz gittiği zaman yani içeride bir çekim yapıyor olsanız dahi gündüz ışığında sorunlar yaşayabiliyorsunuz yine dışarıda bir problem yok. Portre temudu için. 3 km öteden görsem Samsung'un sensörünün kullanıldığını anlardım. Söylüyor değil mi? Ben evet, buradayım yani diyor. Samsung sensörü. Yani şöyle bazı renkler aşırı abartılı. Keskinlik bana çok fazla geldi birçok <gülüyor> fotoğrafta. Periskop lensten de bahsedeyim hemen. 50 kat bir yakınlaştırma var. Periskop lensimizde hibrit olarak 10 kat, optik olarak da 5 kat yakınlaştırabiliyor. Hani Samsung telefonlarda bu 50 kat yaklaştıktan sonra kilitliyor ya. Evet. evet. Elin titremesini engelliyor. Aynı muhabbet bu telefonun içinde. Geçerli arkadaşlar. 50 kat zoomda çektiğiniz fotoğraflar bir yerde kullanılır mı? Orası birazcık Tartışılır mı? Sonuçta bu özellik var bu telefonda da. Şunu da söyleyelim. Bu telefonda ne kadar kullanırsınız tartışılır. 8K video çekebiliyor arkadaşlar. Zaten işlemci de bunu destekliyor. 8K video çekebilmesini. 8K'da 24 kare çekebiliyor. 4K'ya düşerseniz 30 ve 60 FPS arasında gidip gelebiliyor. Bir eksik yanı kamerayla ilgili yine şunu söyleyebilirim. Premium cihazlarda son seviye cihazlarda ön kamerada 4K videoyu insan birazcık arıyor şahsen. Evet. Yani 8K tamam arka kamera için belki bir tık günümüzde abartılı olabilir ancak ön kamerada 4K bence artık olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Ozan sen ne diyorsun? Şimdi bu konuda eleştiriler gelebilir. Ne yapacaksın <gülüyor> 4K'yı gibi. Şöyle özetleyeyim durumu. Android cihazlarda özellikle Instagram'da çok ciddi bir optimizasyon problemi Yaşıyor. ...bütün kullanıcılar hı hı. yani şu an biz de kullansak biz de yaşarız. Elindeki cihaz iyi video çekiyorsa özellikle 4K 60 FPS video çekiyorsa... ...bunu paylaştığında story'inde ya da bir gönderi olarak attığında Instagram'da... ...iPhone'a biraz daha yakın yükleme sırasındaki o bozulmayı daha da minimalize edebiliyor telefon. Hı hı. Böyle bir cihazda da onun olması net lazımdı. Dedim yani arada sıkışmış, araya kaçmış bir akıllı telefon gerçekten olmuş. Peki geldik pil kısmına. Pille tamam. birazcık değinelim istiyorum. Ve arkadaşlara tabii ki de. Yani bu 5000 mAh'lik lipo biliyorsun. Ve 65 wattlık bir hızlı şarjdan burada söz ediliyor. Sen Şimdi ne diyorsun bu konuda? Dediğim gibi 5000 mAh'lık bataryamız var 65 watt. Bu şarj artık kutudan normalde çıkıyormuş ancak telefon test ürünü olduğu için bize kutusuz bu şekilde güzelce sarmalanmış geldi. O yüzden hani 0'dan 100'e kaç saniyede çıkar diye bir test maalesef ki burada sizlere yapamayacağız arkadaşlar. Ancak zaten resmi verileri de 36-39 dakika arasında %100 şarja ulaştığını söylüyor. Telefonda bence etkileyici olan özelliklerden bir tanesi yine 65 wattlık kablosuz hızlı şarj desteği var. Bu da oldukça. Çokça güzel bir özellik yani sen mesela ofise geldin kahvaltı ne yapıyorsun vesaire masana koy kablosu şarjını destekliyorsa yarım saat içinde şarjın neredeyse %100 oluyor ki ekstra güzel bir özellik de bence 10W'lık ters şarjı var yani bunun üzerine koyduğun işte saat kulaklık vesaire ya da başka bir telefonu koy üzerine yine de fena olmayan bir şarjla şarj edebiliyorsun. Gelelim asıl soruya. Ben dürüstçe cevap vereceğim, sen de dürüstçe cevap vereyim. Tamam. Bu akıllı telefonu alır mıydın fiyatı ne kadar? Şimdi şöyle ülkemizde satılıp satılmayacağı belli değil Öncelikle bir onu söyleyeyim ben sana. Evet. Ancak yurtdışı fiyatına baktığımız zaman 761 dolar bu da yaklaşık yazmıştım buraya. 6500-6400 TL civarına denk geliyor. Tabii bunun üzerine vergileri eklediğiniz zaman tahminimce 11000-12000 liralara kadar çıkacaktır bu cihaz. Çıkar mı? Çıkar. Yani 11.000-12.000 bin, bin lira bu telefona verir miydim? Birazcık tartışılır arkadaşlar. Yani, yani alır mıydın almaz mıydın? Muhallak. Abi net konuş alırım. Muhallak. Sırı almaz tamam, mısın? Tamam ben ya? almazdım. Öyle söyleyeyim. Şöyle ya ben de almazdım. Anladım. Ben neden almazdım? Çünkü araya sıkışmış bir telefon olduğu Hı -hı. için almazdım. Ya mesela üzerine biraz daha koyup senin incelemiş evet. olduğun 11 Ultra'ya yönelebilirim. 11 Ultra çünkü olabilir. en azından farklı bir şeyler sunuyor. Hani bir heyecanlandıracak bir şey var. İkimizde zaman... almayacağımız bir akıllı telefonu incelemiş olduk bu videoda. <gülüyor> o zaman arkadaşlar Mi 11 Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti Varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ayrıca böyle konsept incelemeler yapmayı planlıyoruz artık. Hani böyle devam edelim, etmeyelim, ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlar bölümünden cevaplarınızı bizlere ulaştırın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Çanı da açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ekranda duran bağlantılardan bambaşka içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.